Hayırlı günler, esenlik dolu saatler, güzel dakikalar ve anlar geçirmek üzere. Merhaba saygılar izleyicilerimiz. Evet yeni bir yayında e, sizlerle birlikteyiz Allah'ın izniyle. Evet gündemimiz EKPSS memur atamaları, engelli öğretmen atamaları ve engelli sağlıkçı atamaları. Artık gözler e, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık Hanım efendide. Artık gözler Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'de. Artık gözler Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'da. Ve önümüzdeki hafta, önümüzdeki hafta inşallah Allah'ın izniyle kabine toplantısından ya da grup toplantısından Cumhurbaşkanımızın müjdeli haberleri bekliyoruz. Türkiye'deki bütün EKPSS memur adaylarının Türkiye'deki bütün engelli öğretmenlerin, Türkiye'deki bütün engelli sağlıkçılarımızın gözü, kulağı artık atamalarda. Yani e, buradan Milli Eğitim Bakanlığı'na, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na, Sağlık Bakanlığı'na, Cumhurbaşkanlığımıza da e, sesleniyoruz. Bizler de Türkiye Beyaz Ay Derneği Genel Merkezi olarak bu atamaların, bir an önce Allah'ın izniyle yapılmasını temenni ediyoruz. Sizlerden gelen e, talepler, sizlerden gelen gündem konuları da bu doğrultuda e, Allah'ın izniyle müsait olan e, EKPSS atama beklen memurlarımız, öğretmenlerimiz, sağlıkçılarımız, e, arkadaşlar CİMER'den e, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na, e, Sağlık Bakanlığı'na, ve Cumhurbaşkanlığına mutlaka ve mutlaka bu taleplerimizi yazsınlar. Aralık ayının sonuna doğru inşallah atama bekliyoruz. Artık yani çok geç kalınan bu atamaları sabırsızlıkla engelli kardeşlerimizin beklediğini de kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. Evet yeni bir yayında görüşmek dileğiyle hoşçakalın diyorum. Gündemi Allah'ın izniyle takip ediyoruz arkadaşlar. Cimere yazmayı unutmayalım. Bu yayınımızın da Allah'ın izniyle devlet yetkililerimizin duymasını temenni ve arz ediyoruz. Allah'a emanetsiniz.